Hapisten çıktığım günleri hatırlıyorum. Hapisten çıkarıldığım günleri değil, çıktığım. İçeride kendime, dışarda dostların. Ve zamanların zorlamasıyla çıktığım günleri hapisten. Sevinç, düğün bayram. Sevinç, kibirli biraz, biraz şaşkın sevinç. Dallarında hayallerin ve umutların parıltısı, yemişleri değil parıltısı. Ve yüksek sesle anlatmak hapishaneyi herkese ve kendine. Hapishane hala düşlerine girer, uyanırsın sıçrayarak. Yakanı bırakmaz alışkanlıklarıyla yasakları hapishane yıllarının. Kapatamazsın mektuplarının zarflarını Karavanın vakitlerini beklersin Ve akşamlar kararınca kapının dışarıdan kilitlenmesini Yanmasını ampullerin kendiliğinden sevinç Düğün bayram Ama bayram günlerinin de sonu var bütün günler gibi Bakarsın evinin damı akıyor Pencereler, kapılar onarılmak ister Su getirtmek, açtırtmak gazı, elektriği Yatak çarşafı almak Tabak, çanak, kitap Kolların hazır çalışmaya Onlar içeride de çalıştırıldılar ama bilgin uyutuldu, paran da yok, borca batmak da tehlikeli, nereden, neresinden, nasıl kurmaya başlamalı evin hürriyetinin, hapisten çıkanın haline benziyor hali, Tanganyika'nın.